Pankartlar hazırladım ben iki tane. Nelerden bahsediyorsun pankartlarda? Ee, bir tanesinde havamızı kirletmeyin yazıyor. Biz tanesinde de su azalıyor yazıyor. Hı. Böyle pankartlar hazırladım ben. Ee, hazırlarken neler düşündüğünü merak ettiyim diyorum. Evet ben. ilk önce bizim ne kadar çok ...plastik, cam metal... ...kullandığımızı düşündüm. Hı hı. Çünkü dünyada çok insan var. Hepsi bir insan kadar kullanıyorsa... ...yani çok fazla kullanıyordur... ...bütün dünyadaki insanlar. Ve nereye gidiyor bunlar? Bunlar da doğaya gidiyor... ...çoğunlukla. Çünkü fabrikaların çöpleri... ...denizlere gidiyor. Ben de böyle... ...bunları düşünerek yazdım bunu anladım. Peki evet. niye tedbir almıyorlar büyükler siyasetçiler sence? Belki para ediyordur. Doğru. <gülüyor> Çok kötü. Evet doğru. Ya. <gülüyor> Ama bu para e, kurtarmıyor dünyayı çocukları. Evet. O yüzden iklim krizini durdurmamız gerekiyor.